İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı. İktav Vakfı sunar. Kültür ve Medeniyet Tarihimizde Vakıflar. Vakıf, ilim, irfan, tarih, kültür ve medeniyettir. Vakıf, geçmişten geleceğe hizmet ve gönül köprüsüdür. Vakıf, tarihi geçmişin canlı şahitleri, insanlığın hizmet abideleridir. Vakıf kurmak, gök kubbede hoş seda bırakmaktır. Vakıf insanı olmak, ebedi olarak yaşamak ve yaşatmaktır. İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı İKTAV bu düşüncelerle 2018 yılında araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman tarafından Aile Vakfı olarak kuruldu. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır. İlkesiyle ilim, kültür ve tarih araştırmaları merkezini kuran İktı Vakfı başta Güzel Vatan Anadolu'muz olmak üzere gönül coğrafyamız ve dünya ülkelerinde tarih ve kültür araştırmaları yaparak, devre alem belgesel TV programlarını çekmeye devam ediyor. İktav Vakfı bünyesindeki Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı özel araştırma kütüphanesinde yer alan binlerce kitap, dergi, belge, fotoğraf ve belgesel video arşivi, tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde. 249 metrekarelik kendine ait yer üzerinde faaliyet gösteren İKTAV Vakfı bünyesinde basın yayın medya kuruluşlarıyla kitap ve dergiler hazırlamakta, sempozyumlar düzenlemektedir. Ayrıca yine vakıf bünyesinde belgesel TV programları çekerek kültür ve medeniyet tarihimize hizmet vermektedir. İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı İktıv Bilim, Teknoloji ve Sanayi Şehri Kocaeli Gebze ilçesinde kendine ait araştırma merkezi, kütüphanesi, bünyesindeki medya kuruluşları www.devrealem.tv ve www.gebzegazetesi.com ve belgesel programları ve kitap yayınlarıyla kültür ve medeniyet tarihimizin hizmetinde. Adres Tatlı Kuyu Mahallesi 1227 Sokak, numara 8, Kültür Apartmanı Kat 1, Gebze Kocaeli. e-posta belgeselyayincilik@gmail.com. İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı Dav Vakfı sundu.